Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerimizin aziz milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Milli görüşün temsilcisi yeniden Refah Parti'mizi kurulduğu günden itibaren bağrına basan aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi yeniden Refah Partisi olarak seçimler öncesinde son derece önemli stratejik bir karar aldık. Ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için, yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmemesi için, ülkemizin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklenmemesi için, yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Bu kararımızın devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kendisini Millet İttifakı olarak adlandıran Yedili Masa'nın Türkiye'de iktidar olmasına vesile olmamak adına bu kararı aldık. Millet İttifakı'nın inancımıza, milli ve manevi değerlerimize aykırı inanç özgürlüğümüzü ve ülkemizin toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini tehdit eden söylemlerine bakarak bu zihniyetin iktidarına vesile olmamak üzere Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Millet İttifakı'nın bir cumhurbaşkanı ve yedi cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan sistemi dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir sistem olup sekizinin de evet demesiyle çalışacak bir sistemdir oy çokluğu bile kabul edilmemektedir. Bu yapı ülkemiz bürokrasisine yeni ve ağır yükler getirecek ülkemiz yönetimini kaosa sürükleyecek bir sistemdir. İşte bu nedenlerle yeniden Refah Partimiz ülkemizin, devletimizin ve aziz milletimizin menfaati gereği Cumhur İttifakı'nda yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ittifak ortaklarımızın hayırlı işlerinde destek olmak eksik veya hatalı gördüğümüz konularda yapıcı bir muhalefet ortaya koymak üzere yeniden Refah Partimiz mecliste olacaktır. Bildiğiniz üzere AK Parti ile yaptığımız ittifak protokolü sayesinde milli görüşün efsane hizmetlerini yeniden yaşatacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle yeniden Refah Partimiz güçlü bir şekilde meclise girdiğinde yapacağımız hizmetler için şimdiden hayırlı olsun diyor ve burada bazılarını sizlere açıklıyoruz. Ekonomide üretim, istihdam ve ihracat odaklı olacağız. Üniversite mezunu bir buçuk milyon gencimize iş olanakları oluşturacak, işsizlikle ilgili problemleri kısa sürede çözeceğiz. Milletimizin her ferdinin evine aşk götürebileceği, çocuklarının isteklerini karşılayabileceği, geleceğini planlayabileceği bir maaş seviyesine ulaşmasını sağlayacağız. Denk bütçe uygulamasına geçerek kurumlarımızın borçlanmalarının önüne geçeceğiz. Kamu tek hesabı uygulamasına geçerek kamunun kaynak ihtiyacının borçlanmaya gerek olmadan kurumlar arasında karşılanmasını sağlayacağız. Böylece faiz ödemelerini azaltmış olacak ve elde ettiğimiz tasarrufun vatandaşlarımıza harcanmasını sağlayacağız. Uygulayacağımız milli kaynak paketlerimiz sayesinde kamuda yeni kaynaklar oluşturacağız. Bu kaynakları milletimizin refah seviyesinin arttırılmasının yanı sıra planlamış olduğumuz 81 ilimize 681 refah projemizi gerçekleştirmek üzere kullanacak yeni bir sanayileşme ve kalkınma hamlesini milletimizle buluşturacağız. Milli savunma sanayimizin son dönemde yapmış olduğu ve bizlerin de gurur duyduğu millileşme ve yerleşme çalışmalarına en yüksek seviyede destek olacağız. Tarım üretimindeki tüm kotaları kaldıracağız. Çiftçimize arazi desteğini yanı sıra üretim desteği vereceğiz. Ürün taban fiyatlarını arttıracak, gübre fiyatlarına en az yüzde 50 oranında sübvansiyon uygulayacak, mazottaki vergiyi kaldıracağız. Çiftçilerimizin faiz borçlarını sileceğiz, ana para borçlarını ise en uygun şekilde yapılandıracağız. Köy yaşamını güçlendireceğiz. Büyük yasası ile mahalle haline gelen köylerin yeniden köy statüsü kazanmalarını sağlayacağız. Toprak reformunu hızla çözeceğiz. Tarım ve hayvancılık gibi faaliyetler için köylere dönüş teşvik edeceğiz. Her köyde bir okul, bir sağlık ocağı, bir ziraat uzmanı ve bir veteriner uygulamasına geçerek köy yaşamını ve tarımsal üretimi destekleyeceğiz. Bu yüzden yeniden refah meclis ediyoruz. 11 ilimizi kapsayan deprem bölgesinde altyapı ve konut yapımını kısa sürede tamamlayacağız. Depremden zarar gören illerimizi kısa sürede yeniden yaşanabilir şehirler haline getireceğiz, hayatı normalleştireceğiz. Ülkemizin başta deprem olmak üzere çeşitli doğal afet risklerini taşıyor olması nedeniyle şehir planlamasına ve kentsel dönüşüme önem vereceğiz. Kentsel dönüşümde adil ve hakça bir paylaşıma esas alan yeni bir sistemi tesis edeceğiz. Bu yüzden Milli Görüş Meclisi Yargıda güçlüyü değil, haklıyı üstün kılan bir sistemi getireceğiz. Aile ve sosyal politikalar alanındaki yasaları, aile bütünlüğünü esas alacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Aile yapımızı derinden sarsacak bir tehlike olarak gördüğümüz LGBT derneklerinin tamamını kapatacağız. Kamuya açık alanlarda propaganda yapmalarının önüne geçeceğiz. İşte bu yüzden yeniden refah meclis diyoruz. Vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmak... Hakkaniyetli ve kademeli bir vergi sistemi getirmek adına geniş çaplı bir vergi reformu yapılması için mecliste mücadele edeceğiz. 0-6 yaş arası bebek ve çocuk gıda ve ihtiyaç malzemelerinde vergiyi tamamen kaldıracağız. Temel gıda ürünlerindeki vergiyi tamamen kaldıracağız. Engelli vatandaşlarımızı da mecliste en iyi temsil eden görüş, milli görüş olacaktır. Engelli istihdam oranının %3'den %6'ya çıkartılması. En düşük engelli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması, araç alımlarında tavan fiyatının %150 oranında arttırılması, konut temininde pozitif ayrımcılık yapılması ve engellilerin gündelik yaşamlarının engelli yaşamına uygun olması için belediyelerde düzenlemeler yapılması gibi çok sayıda hamleyi hayata geçireceğiz. Engellilerimizin aldıkları özel eğitim ve rehabilitasyon ders saatlerini artıracağız ve topluma kazandırma konusunda destek sunacağız. Sağlık alanında önleyici, koruyucu tedaviye önem vereceğiz. Sağlık mevzuatını günümüz koşullarına göre düzenleyeceğiz. Yerli, milli aşı ve ilaç sanayinin gelişmesi için çalışacağız. İşte bu yüzden milli görüş meclise diyoruz. Medyada ahlakı ifsad eden yayınların ıslah edilmesi, yapılan yayınların değerlerimize, aile yapımıza uygun hale getirilmesi için çalışacağız. Kıymetli vatandaşlarımız. Milli eğitim sistemimiz ve müfredatımızda yapacağımız yeni düzenlemelerle yeni nesillerimizi ve gençlerimizi önce ahlak ve maneviyat ilkesini gerçek anlamda özümsemiş, hidayet ve ilmi kendi bünyesinde birleştirebilen vatan sevgisine sahip ahlaki değerleri yüksek nesiller olarak yetiştireceğiz. Gençlerimize beşin dörtten büyük olduğunu öğretirken aynı zamanda dört helalinde beş haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğretecek bir müfredat oluşturacağız. İşte bu yüzden yeniden refah meclisi diyoruz. Meslek liselerimizin kalitesini ve sayısını arttırarak gençlerimizin bu liselerden meslek sahibi olarak mezun olmalarını sağlayacağız. Diplomalı işsizlik sorununu böylece çözüme kavuşturacağız. Manevi kalkınma olmadan, maddi kalkınma olmaz yarımızdan hareketle gençlerimizin manevi kalkınmalarını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Gençlerimizin uyuşturucu, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak düzenlemeleri hayata geçirecek tedavi rehabilitasyon merkezlerinin sayısını arttıracağız. Gençlerimizi ateizm, deizm, eşcinsellik gibi felaketlerden uzak tutacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Gerekli ilmi ve psikolojik destekleri sunacağız. İşte bu yüzden Milli Görüş Meclis ediyoruz. Tüm çalışanlarımızı ve emeklilerimizi yaşanabilir maaş seviyelerine ulaştırmak için mecliste gerekli çalışmaları yapacağız. Yoksulluk sınırının altında maaş alan kimsenin kalmaması için çalışacağız. Seçim öncesinde dertlerini dinlediğimiz ve çözüm sözü verdiğimiz çalışanlarımızdan bazılarını burada anmanın yerinde olacağını düşünüyorum. Uzman çavuşlarımızın kadro ve özlük haklarında gerekli iyileştirmeleri yapacağız. Güvenlik korucularımızın özlük haklarını iyileştireceğiz. Polislerimizin, itfaiyecilerimizin, infaz koruma memurlarımızın ve bekçilerimizin maaş ve özlük haklarında iyileştirme yapacağız. Taşeron işçilerimizi yapacağımız yasal düzenleme ile kadroya alacağız. 150 bin öğretmenin atamasını yapacak ücretli ve sözleşmeli öğretmenliğe son vereceğiz. Milli eğitim sisteminde ve öğretmenlik meslek kanununda yapacağımız düzenleme ile Sistemde istikrarsızlık sorununu, ekonomik sorunları, aile bütünlüğü sorununu, hak, adalet ve meslek itibarının sağlanamaması sorununda sona erdireceğiz. Özel okullarda çalışan öğretmenlerimizi öğretmenlik meslek kanunu kapsamına alacak ve taban maaş uygulamasına geçeceğiz. Özel kreşlerde asgari ücretin altında çalıştırılan uzman ve öğretmenlerin maaşlarını düzelteceğiz. Diploma denkliği için bekleyen 104 bin gencimizin denklik problemini çözeceğiz. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerimizin atanma sorunlarını çözeceğiz. Fahri Kur'an kursu öğretmenlerimize daimi kadro vereceğiz. Kamu mühendislerinin maaşlarını tıp doktorlarımızın maaş seviyesine yükselteceğiz. Mühendislik meslek kanununu hazırlayarak meclise sunacağız. Stajcı ve çıraklığı sigorta başlangıcı sayacak, EYT kapsamında emekli olmalarını sağlayacağız. 2000 sonra sigortalılarımızın hak ve adalet anlayışı çerçevesinde emeklilik yaşı ve prim günlerinde düzenleme yapacağız. Yardımcı hizmetler sınıfını kaldırarak genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfına geçirilmelerini sağlayacağız. Ayrım gözetmek sizin tüm kamu çalışanlarımızın aile bütünlüğünü sağlayıcı yeni bir atama tayin sistemini hayata geçireceğiz. Kamu alımlarda mülakatları kaldıracağız. İşte bu yüzden Milli Görüş Meclisi diyoruz. Hayra motor şerre fren ilkemiz gereği aziz milletimiz ve devletimiz için yapılan her hayırlı işe destek olacak, eksik veya hatalı gördüklerimize ilişkin yapıcı eleştirilerde bulunacağız. Bu hayırlı hizmetleri merhum liderimiz, Profesör Doktor Necmettin Erbakan liderliğinde yapılmış olan milli görüşün efsane hizmetlerini yeniden yapabilmemiz için aziz milletimizin yeniden refah partimizi güçlü bir şekilde meclise taşımasını istiyoruz. Sözlerime son verirken 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerimizin aziz milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyor. Tüm vatandaşlarımıza saygı, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.